Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir çalışma yapacağız. Çalışmamızda ben 4 tane rengimi kullandım. Şöyle görelim ortadan başladık. Artışlarımızı yaptık ve artışlarımızı yaparak istediğimiz ölçü gelene kadar bu güzel çalışmamızı tamamladık. E, tabaklarımızın altı için mutfaklarda kullanmak için de uygun olabilir. Dilerseniz başka süsleme eşyaları olarak da bunu kullanabilirsiniz örtü olarak kullanabilirsiniz klent olarak ıı, yapabilirsiniz tamamen hayal gücünüze bağlı olarak bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz Evet ben Tığımı ve ipimi hazırladım. Hemen örmeye başlayabiliriz. Ama örgümüze geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz çok çok mutlu oluruz. Kanalımıza abone olmak hiçbir şekilde ücretli değil. Evet kolay gelsin diyerek çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Ve 6 tane zincirimle başlıyorum. 1 tane düğüm attım. 1 2 3 4-5-6 Birinci zincir içerisine girerek kapatıyorum. Ve bakın kapadım. Minik bir yuvarlak yaptım. 1-2-3 zincir çekiyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Yuvanın içerisine girerek 1-2-3 defa da örüyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Tekrar içeriye giriyorum. 1-2-3 3 defa da trabzanımı örüyorum. doluyorum bir defa giriyorum yuva içerisine 1, 2, 3 3 tane zincir 2 trabzan 3 zincir 1 doluyorum 3 defa da örüyorum 1, 2, 3 1, 2, 3 3 tane zincirimi çekiyorum Tekrar yuvaya giriyorum ve toplamda 8 tane olana kadar bu işlemimi tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4 oldu. 4 tane daha örelim. 8 trabzan grubumuzu ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 tane zincir çekiyorum. Ve birinci zincirden oluşan trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Geçiriyorum ilmeğimi. Bir zincir çekip ipimizi bu noktada kesiyoruz. Ve yeşil renkli ipimizle çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle ortadaki ipimizi biraz sıkıştırırsak aramız daha toparlanacaktır. Evet yeşil renkli ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Şu şekilde. Ve başlıyorum. Kopardığımız yerden başlamamız şart değil. Şöyle üç tane zincir içerisine giriyorum. Hatta biraz uzak duralım. Şöyle arkadaki ipini de örmüş olalım. Bağlanıyorum bu noktaya. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle sol tarafa doğru alıyorum. Ve ipimi gizlemek üzere böyle yaptım. Ve trabzanlarımı örüyorum. İki, 1 2 3 3 tane trabzanım ördüm. 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi yine şu şekilde alıyorum. Boşluk içerisine 3 tane trabzanım örüyorum. 2 3 1 2 3 1 2 3 3 zincir 2 ve 3 tekrar 3 tane trabzan. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ve 3 3'er tane trabzan örerek bütün boşluklarımızı doldurduk. Şimdi geçişimizi yapmak için hazır. Zincir çekmiyoruz son geçişte. Bir defa tığımın başını doluyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Üçüncüsünün tepe noktasına batıyorum. Bir, iki defa da alıyorum. Ve bu şekilde iz bırakmadan geçiş yapacağız. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Sonra birer birer trabzanlarımı örüyorum. İlk trabzanımın tepe noktasına batıyorum. Bir, iki, üç. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Bir tanesini ilk başlangıçta zincirimizde ördük. İki, 3 ve 4 son olarak ise dışına çıkarak bir tane de dıştan artışımı yapıyorum 1 2 3 bir başta dışta bir de bitişte dışta örüyorum araya 1 2 3 tane zincirimi yeniden çekiyorum bir tane trabzanımın dışına örüyorum 1 2 3 ikincisini hemen trabzanımın üzerine örüyorum ve birer birer ilerliyorum. 4 tane trabzan oldu. Başta ve sonda arttığımız zaman toplamda 5 oluyor. Tekrar 1, 2, 3. Tığımızın başını dolayalım. Boşluğa bir tane. Trabzan üzeri. Tekrar trabzan üzeri. Yine trabzanımız. Ve bir tane yeniden boşluk. Üç tane zincir. Kalanını da aynı şekilde tamamlayalım. Bitişte yeniden birlikte olalım. İkinci yeşil sıramızı da bu şekilde tamamladım. Şimdi üçüncü sıramızı da örmek için hazırız. Yine aynı şekilde geçişimizi yapıyoruz. Bir defa tığımın başını doluyorum. Üç zincir çektiğim yerin tepe noktasına gelerek ikili trabzan örüyorum. Bir, iki defa çekiyorum. Ve buradan bir. 2, 3 zincirimi çektikten sonra hemen trabzanımın üzerine gidiyorum. 1, 3, 5, 7, 9, 11 olana kadar aynı şekilde geçişlerimizi yapıp birer birer hem başlangıcında hem sonunda artırarak büyültüyoruz. 3, 4, 5, 6 ve dediği dışarı tekrar 1-2-3 tane zincir önce önden sonra trabzanlarımın birer birer tamamı ve son dıştan ve üç zincir şimdi bu kısmı Örmeye devam edelim 3 ile başlamıştık 5 2 arttırdığımızın 7 9 ve 11 olana kadar örelim 11 olunca yeniden birlikte olalım sıramızı yeteri kadar örerek büyüttüm 3, 5, 7, 9, 11 oldu. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı ördük. Son olarak yeşilimizi birleştiriyoruz. Son birleştirmemizde 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Birinci trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve bir zincirle ipimi buradan kesiyorum. Ve beyaz rengimle örgüme devam ediyorum. Artık yeşili işimiz tamamlandı şimdilik biraz rengimi alıyorum bir zincirimi çekip şöyle düğümümü atıyorum ve herhangi bir yerden başlıyorum birebir üzerine örüyoruz şimdi ilk trabzanın tepesine batıyorum bir iki üç tane zincir çekiyorum ipim de şöyle arkada gizliyorum her bir trabzanımı bir defa örüyorum burada beyaz rengimde artış yapmıyorum trabzanlarda. Sadece zincirimi fazla çekeceğim. 2 4 6 8 10 11 bakın. Birebir aynen trabzanlarımı ördüm. Araya 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Yine 11 tane trabzanımı ölüyorum. Araya 8 tane zincirimizi çekeceğiz. Şurada olduğu gibi. 11 trabzan 8 zincir bütün çevreyi tamamlayalım beyaz rengimizle 11 trabzan 8 zincir 11 trabzan 8 zincir şekliyle ördüm ve sıramı tamamladım zincirimi çektim birinci trabzan üzerine gelerek batıyorum bir tane zincir çekerek burada ipimi kesiyorum şimdi diğer rengimize geçiyoruz Yavru ağzı rengimizle devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen ipimi şöyle uçlarını eşitleyeyim. İki katlı olduğu için ipimiz. Düğümümü atıyorum. Düğüm attıktan sonra yeniden başlıyorum. Trabzanlarımın üzerine 11 tane trabzanımı yeniden örmeye başlıyorum. Düğümümü attım. Bir, iki, üç. Kenara çekiyorum altını. Birer birer örmeye başlıyorum. Zincirin üzerinde işlem yapacağız burada. Trabzanlarımızı birer birer örmeye devam edelim. İplerimi gizliyorum arkadan. Görüntümüz. Güzel olsun. 11 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Trabzanlarım tamamlandıktan sonra hiç başını dolamıyorum. Direkt sık iğne olarak batacağım. 1, 2, 3. 3. zincir içerisine sık iğne olarak batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sonra bu zincirimi çekmiş olduğum zincirimi diğer trabzandan saymaya başlıyorum. 1, bakın. Bir, iki, üç. Üçüncü zincir içerisine gelerek batıyorum. Araya üç tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen trabzanma giriyorum ve on bir trabzanımı ardı ardına örüyorum. Sadece bakın zincir üzerinde işlemimiz var. Trabzanlarımızda işlem yapmıyoruz. Şimdi tekrar örelim. Yeniden zincirimiz üzerine bir daha çalışalım. Güzel kavransın. 11 trabzanımı tamamladım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3. 3. zincirin içerisine sık iğne ile batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar diğer trabzanımdan öne doğru sayıyorum. 1 2 3 3. zincir içerisine girerek bir tane sık iğne ile batıyorum. Tığımın başını doluyorum 1inci giriyorum. 1 2 3 ikinci trabzanımız ve aynı işlemlerimizi tekrar ediyorum Şimdi trabzanlarımızı örelim bir daha birlikte çalışalım. De, tamamını bitirdim sayıyorum 1 2 3'e giriyorum sık iğne 3 tane zincir 2 ve 3 tekrar diğer taraftan sayıyorum 1 2 3 3'e giriyorum tığımın başını doluyorum ve işlemleri de aynı şekilde örerek tamamlıyorum sıramızı tamamladık şimdi geçişimizi yapacağız gördüğünüz gibi işaretler taktım ben 11 tane olan trabzanlarımın 5 tanesini ayırdım. 6 tanesini bu tarafa yaptım. Bakın 5'i burada 6'sı burada. 6'nın tam ortadaki yani 6. olan şuradakini yine grubun tam tepesi olarak öreceğiz. 5 tane bu tarafta 5 tane de diğer tarafta kalmış olacak. Şöyle sadece gözünüzün rahat görmesi adına ikisini ayracımı taktım. Diğerlerine takmam İkisini sizlerle birlikte çalışacağız. 5 taneyi önce örüyoruz. 1-2-3-4-5 Sonra altıncımızda işlemimizi yapıp buranın tam tersi işlemimizi burada yapıyoruz ve e, dilimimiz tamamlanmış oluyor. Şimdi 5 bir tarafa 6 bir tarafa ayırdığımız dilim üzerine çalışmaya başlayalım. Geçişimi yapıyorum ilk trabzanımın tepesine en tepe noktaya gelerek batıyorum. İpimi şöyle alıyorum geçiriyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Aynı noktaya giriyorum. 1 2 defa alıyorum. 3. çekmiyorum. Tekrar aynı noktaya bir daha giriyorum. 1 2 3 tane oldu. Bakınız hepsini tek seferde çekiyorum. Birinciyi örmüş oldum. Kalan 4 tane trabzanımızı 4'ünü 3'ünü çekmeden alıyoruz. Şimdi başlayalım. 2. 1 İki, birini ördüm, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü ördüm. Dört tane trabzanımın ikinci iki kez ördüm, üçüncü kez almadım. Toplamda bakınız 5 ilmeğimiz görünmekte. Şurası örgümüzü yürüttüğümüz, diğeri dört. Birini üç defa ördüm, dördü birer birer aldım, tek seferde çekerek kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu 5 tane ilmeğimin 5'ini örmüş oldum. Şöyle alttan görelim. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 6. ilmeğimizde burası tam orta. 5 bir tarafta 5 bir tarafa olunca 6. tam ortamız oluyor. Tığımın başını doluyorum. 1, aynı yere 2, aynı yere 3 ve hepsinde trabzanları tam örüyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çektikten sonra tekrar üç tane daha trabzanımı buraya örüyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bu altıncı trabzan üzerine bu işlemimizi yapıyoruz. Geriye beş tane trabzanımız kalıyor bakınız. Şimdi aynı işlemimi bu tarafa doğru yapıyorum. Çıkarıyorum bunu. Yani burada dört tane trabzanımı hepsini iki kez örmüştüm. Üçüncü kez birlikte almıştım. İkinciyi örüyorum. Üç ve dört. Tek seferde çekiyorum. Sıradaki trabzanımı bir iki defa örüyorum. Çekiyorum. İkisini çektim bakın. Sonra bir 2, 3 tane zincirle aşağıya iniyorum. Buraya dikkat edelim. Evet, diğer dilimleri de bu şekilde çalışacağız. Şimdi ikinciyi de birlikte yapalım, hem geçişimizde çalışalım. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Çekmiş olduğum 4 zincirimi ilk trabzanımın tepesine batıyorum. İlk trabzanı, bakınız, başını dolayıp örmüyoruz. Direkt trabzan tepesine geliyorum ve üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere 1, 2 doluyorum. Aynı yere örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı tek seferde kapatıyorum. Diğer kalan 4 tane trabzanımı ise örüyorum. Bekletiyorum. 3. kez çekmeden 2, 3 ve 4 4'ünü aynı anda çekerek kapatıyorum. Sıradaki 6. ilmeğimizi ise tam merkez Şöyle çıkaralım. Şuradaki tepe kısmı örüyoruz. 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan 1. trabzanımı ördüm. Ördüğüme değil bir sonrakine çalışıyorum birinci trabzanımı ördüm ikinci trabzanımı ve 3 3 tane zincir aynı yere 3 trabzan 2 ve 3 sonra 4 tane trabzanımızı 1 2, 3 ve 4. Tek seferde çekelim. Sondakine 2 trabzanımızı örelim. İkisini çekip şu şekilde 1, 2, 3 tane zincirle aşağı inelim. Burayı unutmayalım. 1, 2, 3, 4 zincirle diğer bölümümüze Batalım ve tekrar ilk trabzanımız zincir olsun. Bu şekilde bütün yavru ağzı renkli dilimlerimizi tamamlayalım. İkinci sırayı da tamamladık. Dört zincirimi çektim. Bitiş yerine birlikte batalım. Yine bitiş yeri dip kısmı olacak. Bakın şöyle dip kısma batıyorum. Bir zincirimle ipimi kesiyorum. Bir tane zincirimizi çekip hemen ipimi bağlıyorum. Ve alıyorum. Herhangi bir yerden hiç fark etmez. Şuradan başlıyorum. Batmış olduğum yer bakınız. Bir zincirimi çekiyorum. Aşağıdaki tırabzanımızın beyazla bakın yavru ağzı battığım yere tığımın başını doluyorum. Batıyorum ve uzatıyorum. Bozum alıyorum. Bir defa örüyorum. Aynı yere tekrar tığımın başını doluyorum. Uzatıyorum bir defa örüyorum sonra bütün ilmeklerimi örüyorum ve 3. trabzanın tepe noktasına gelerek batıyorum bir sık iğne ve sonrasında 3 tane trabzanımızın olduğu bölümümüz var 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan 3 tane trabzanımın her birisini birer birer örüyorum tığımın başını doluyorum ilk trabzanıma batıyorum 1 2 3 defa dalıyorum da yanındaki İkinci trabzanımı örüyorum. 3. trabzanımı da örüyorum. 2 ve 3. Ortaya 3 zincir çektiğim yere 10 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane trabzmızı ördüm şimdi buradaki 3 üç trabzanın 3ünü örüyorum 1 2 ve 3 şöyle görelim bakın ne kadar güzel oldu? Şimdi tepe noktasına şu zincirden geldiğimiz yerin tepe noktasına sık iğnemle batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine alttaki trabzanıma uzun bir ilmek çekerek bir defa örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere geliyorum. Uzunca ilmeğimi çektim. Bir defada onu ördüm. Hepsini tek seferde kapadım. Her iki yana da aynı işlemimi yaptım. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Her iki rengimi de kavrayarak altından alıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer tarafa da aynı işlemimi yapmaya başlıyorum. Dipten batıyorum. Şu kısma batalım. Sıkkı iğne 3 zincirimi battığım yere tekrar tığımın başını doluyorum. Aşağıya iniyorum, uzatıyorum bir defa örüyorum tekrar aynı yere giriyorum bir defa önce örüyorum sonra hepsini birlikte çekiyorum 3 zincirimin bu kez tepe noktasına batıyorum ve 3 tane trabzanın hepsini Örmeye başlıyorum 1 2 3 zincirimi bulunduğu noktaya 10 tane trabzanı örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 sonra trabzanlarımızı birer birer örelim 1 bir, 2 ve 3 şöyle bakınız ve tekrar 3 tane zincirin bulunduğu noktaya tepe noktasına bir tane sık iğne tığımın başını doluyorum aşağıya batmış olduğum yere şuradaki trabzanıma gelerek uzatıyorum bir örüyorum tekrar ikinci kez giriyorum uzatıyorum 1 hepsini ikinci de aynı anda örüyorum 1 2 3 zincir çekip her iki rengimi de kavrayarak örüyorum 1 2 3 ve bu şekilde işlemimizi yaparak ilerleyelim Dilimlerimizin tamamını bitirdim şimdi beyazımızla örmeye devam ediyoruz En son 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 yine ortaya bütün katları alacak şekilde batıyorum Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum ilk sık iğneme gelerek batıyorum Şu şekilde geçişimizi yaptık Tığımın başını doluyorum şuradaki örmüş olduğum trabzanlarımın tamamını örüyorum aralarında birer zincir olacak giriyorum. 1 2 3 1 tane zincir. İkincisine batıyorum. 1 1 zincir. Tekrar 1 2 3 1 zincir. Giriyorum. 1 zincir. Bütün tırabzanlarımızı örüyorum. Son trabzanımıza kadar aralarına birer zincir çekerek ördüm. Son trabzanımı ördükten sonra bir, iki, üç tane bu ara zincirimi çekiyorum ve tekrar trabzanımı üzerine gelerek batıyorum. İlk trabzanımı battım, Bir zincir çekiyorum. Tekrar trabzanımı örüyorum. Bir zincir. Araya üç zincir çekerek ve diğer trabzanlarımın arasına da birer zincir çekerek bütün dilimleri tamamlayalım. İkinci beyaz sıramızı ördüm. Sıramızın sonundayım. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki bağlantı sıkı iğnesine gelerek batıyorum. Üç tane zincirimi çekiyorum. Çektiğim zincirimi hemen ilk trabzanın tepe noktasına batıyorum. Tekrar bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Diğer trabzanın yine tepe noktasına batıyorum. Bir, iki, üç. Bakın trabzan boşluğuna değil. Şuradaki minik gözlere batıyoruz. 3 zincir göze giriyorum. Tekrar göze batıyorum. Bütün trabzanlarımızı birer birer 3'er zincir çekerek örelim. Dilimimizin sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanımın üzerine batıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. 1-2-3 3 tane zincir çekiyorum ilk trabzanımın tepe noktasına batıyorum diğer grubun 1 2 3 zincir sıradaki 1 2 3 zincir diğer trabzanıma geçişimizi bu şekilde yaptıktan sonra bütün trabzanlarımızın üzerine 3'er zincir çekip batalım geçişimiz şu şekilde olacak her iki grup arası evet sıramızı bu şekilde tamamladık çok hoş oldu. Çok muntazam. Şöyle güzel durdu. Umarım sizlerinki daha güzel olmuştur. Şimdi bir tane yeşilimize zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Şöyle biraz yukarılardan başlayalım. Yukarıdan devam edelim. 1-2-3 batıyorum. 1-2-3 bir, bir sonrakine şöyle içten bakınız. 1-2-3 içten 1, 2, 3 şöyle alttan giriyorum. ipimi alıp kapatıyorum. 1, 2, 3 3 zincir çekiyorum. en son aradaki çekmiş olduğumuz zincirin içerisine giriyorum. Yeniden 1, 2, 3 tane zincir diğer tarafa geçiyorum. Diğer dilimimize de geçtim. 1, 2, 3 batıyorum. 1, 2, 3 batıyorum. 3 zincir çekip aşağıdaki yarım kafeslerin içerisine batıyoruz. Bu hilal kafes diyoruz biliyorsunuz bu şekilde battığımızı. İsim de çok önemli değil. Bakın 3'er 3'er zincirlerimizde batalım ve sona kadar ilerleyelim. Şöyle araya bakalım. Araya geçişte yine 3 tane zincir çektim. Direkt sık iğne olarak battım. 3 zincir çektim. Diğer tarafa geçişim yaptım. Bu kısmı arayı da aynı şekilde yaptıktan sonra zaten hiç farklı işlem yok. Her 3 zincirimizin içerisine tekrar yine 3 zincirler çekerek başa kadar ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar örerek geldim. Üç tane zincirimi çektim. Bitişimizi birlikte yapalım. İlk batmış olduğum yere tığımın ucunu girdiriyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keselim. Kırmızı ipime bir tane düğüm attım ve örmeye başlıyorum. Her bir dilimimizin ilk, bakın şu araya batmış olduğumuz yerin kenarındaki yerden başlıyorum. 6 tane zincirimi çekiyorum bağlantıdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tığımın başını bir defa doluyorum giriyorum yandaki yuvaya 1, 2, 3, 1, 2 zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya giriyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum bir sonraki yuvaya girerek trabzanlarımla kutucuklar oluşturuyorum. Kutucuklarımızı yaparak geldim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutucuk ördüm 7 kutucuğumuz şuradaki 10 tane trabzan ördüğümüz yerin tam tepe noktasına geldim 2 zincirimi çektim Aynı yere bir daha batıyorum ve örüyorum 1 tane ve ördüm Bakın diğerleri şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 tane ve V'mizi yaptıktan sonra 2 tane zincir bir tane trabza tekrar yedi tane kutucuk olana kadar örüyorum bakın beyden sonra bir iki oldu üçüncüyü dördüncüyü 5. 6 ve yedinci kutucuğumu ördüm şöyle bakalım B'den sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. kutucuktan sonra zincir çekmiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yandaki yeşil yuvaya giriyorum. 2 defa alıyorum. 3. kez çekmiyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Daha sonra diğer tarafın ilk başlangıcına geçiyorum. 1, 2 defa örüyorum. 3 tane ilmeğimin hepsini tek seferde çekip kapatıyorum. Ve 2 tane zincirimi çekip diğer tarafı da örmeye başlıyorum. Şöyle Tekrar iki zincirimi çekmiştim. Yukarıya doğru çıkıp 7 tane yuva yapmaya başlıyorum. Ve D'imizin 7 diğerken bir kenarı sağ tarafında 7 kutu diğer tarafında örerek ilerleyelim. Ola ki burada fazla ya da eksik ördüysek fazla ya da eksiklik varsa hiç problem değil. Yine aynı yere batarak tekrar zincirimizi çekip 2 tane Zincir çekip kutu oluşturabilirsiniz. Kesinlikle hiç problem yok. Sakın geriye dönük bir sökme işlemi başlatmayalım. Sonra eğer fazlaysa da bir ileriye geçelim. Tamam şu şekilde örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. V'miz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. V'miz ve 3 tane V'miz yukarıda. Burada da 3 tane ilmeğimizi aynı anda geçişimizde kapatıyoruz. Ve sonra kadar işlemlerimizi Aynı şekilde tekrarlar yaparak ilerletiyoruz. Başlangıcımıza kadar kutularımızı örerek geldim. Şimdi bitişimizi birlikte yapalım. 7 tane kutucuğumu ördüm. Zincir çekmiyorum. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2. 2 defa çektim. Başlangıcımızda zincir çekerek ördüğümüz için yukarıya doğru geçiyorum. Tığımın başını girdirip hepsinin içerisinden geçiyorum. Şu şekilde bir tane zincirimi çekip Yeni sıramızı başlatıyoruz. Şöyle 1, 2, 3 oldu. Bakınız şurası kutumuzun bulunduğu nokta. Şuraya geçişimi yapıyorum. ilmeğimi kaydırarak ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Giriyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Bir sonrakine yine 1, 2 tane trabzanımı ördüm ikişer trabzan örüyorum eğer ipiniz ince ise az gelecek zayıf duracaksa üçer trabzan örebilirsiniz ya da arada üç arada iki şeklinde de devam ettirebilirsiniz ve doğru ilerlemekteyim ikişer ikişer bir ve iki ve bir tane kutucuk kaldı ve hemen burası bulunduğu yer. İki defa tığımın başını doluyorum. Buraya giriyorum. Bir, iki, üç. Üç defa da çektim. Bir, iki, üç tane zincir çekip trabzanın arkasından girerek bir tane kirpik yapıyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. İki ve üç. Tekrar bir, iki, üç zincir çekip arkasından şöyle batıyorum. İki defa dolayıp giriyorum 1 2 3 arkasından batıyorum tekrar 1 2 3 yeniden arkasına batıyorum 6 kez yapıyorum 1-2-3 Arkasına bakın. Şöyle boşluğa illa bir yere batmamız gerekmemekte. Şöyle görelim. 1-2-3-4-5 6 defa ördüm. Zincir çekmeden bir yuva atıyorum. İkinci yuvaya gelerek batıyorum. Ve iki tane trabzanımı örüyorum. Aşağı doğru iniyorum. İkişer trabzanımızla aşağıya doğru geldim. 1 2 3 4 5 6. Bakın şu şekilde kutucuklarımızı ördüm. Şimdi tam 3 tane tırabzanımın bulunduğu noktadayım. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakine giriyorum. 1 2 3. Bakın şu şekilde girdim. 2 tane trabzanımı örüyorum. Yine 1 tane V'min yanındaki 1 kutucuk kalana kadar ikişer tırabzanla örüyorum. İpiniz ince ise üçer trabzan doldurabilirsiniz ya da arada şöyle kasmasını engellemek için 3-2 şeklinde de yapabilirsiniz tamamen istiyatifi kullanalım bir tane kutumuz kaldı beyimizin yanında iki defa başını dolayarak şuradaki çalışmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar edelim İki doluyorum bir kutu kalınca V'nin içerisine giriyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Bir, iki, üç tane zincir ve şöyle trabzanın arka boşluğa batıyorum. İki doluyorum. Altı defa bu işlemimizi yapıyoruz. Üç zincir araya giriyorum. İki doluyorum. Bir, iki, üç boşluğa batıyorum. İki doluyorum. İki dolayarak devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sonuncu kez örüyorum. ikişer ikişer alıyorum. 3 zincirimi çektim. Şuraya batıyorum. Ve bir defa tığımın başında doluyorum Bir kutucuk atlayıp diğer kutucuğa batarak İşlemimizi tekrar ediyoruz. Bu şekilde bütün e, dilimlerimizi örerek tamamlayalım. Son sıramızı da örerek tamamladım. Şimdi birleştirme yerindeyiz. Şöyle bakın gayet güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet son olarak en son kutumuzu ördüm. Zincir çektiğim yere geliyorum. Ilmeğimi içinden geçirdikten sonra bir tane zincir çekip İpimizi kesiyoruz. Kestiğimiz ipimizi arka tarafa gizleyip temizledikten sonra şöyle bakın yavru ağzı rengiyle ördüğümüz yerlerde iki tane göz yerini alacak. Boncuklarımı ben bir boş vaktimde henüz tamamlanmadan işlemiştim. Zaman almasın diye elimde boştu. Sadece bir tane sizlerle birlikte çalışmak üzere ayırdım. Şimdi nasıl yapacağımıza bakalım şu şekilde daha biraz daha büyükleri de olabilir elinizde evinizde imkanınız neyse o boncuklarla göz çalışmamızı yapalım şöyle iki tane alıyorum diğerlerine çalıştığım için şimdi nereye yapacağımıza bakalım ince bir de iğnemiz ve Açık renkle de ipimiz lazım. Bize şöyle alıyorum. Kenara bırakıyorum. İpimin arkasına düğüm yaptım. Şimdi çalışmam gereken yeri öncelikle gösteriyorum. Bakınız şurada 3 tane trabzanımızı ördüğümüz bölüm vardı. Şurada bakın şu şekilde. Tam bu gözün yani şuradaki boşluğun hemen yanında 3 tane trabzanımızın olduğu yer var. Şöyle görelim bakınız. Trabzanımızın hemen birincisinin yanına ve diğer üçüncüsünün yanına da gözlerimizi işleyelim. Burada şöyle tuttuğumuz zaman büyük deliğimiz var. Bakın küçük delik ve üç tane trabzanımız. Şimdi iğnemin arkasına düğümümü attım ve batıyorum. Boncuğumu geçiriyorum. Hemen yanına batıyorum düzgün olacak şekilde sağlam olmasını istediğim için tekrar bir daha geçiyorum bir daha batıyorum yeterli şimdi arkasından bakınız şu şekilde diğer trabzanıma doğru geçiyorum çıkıyorum diğer gözümüzün olacağı yere bakın şöyle çıktım Boncuğumu takıyorum ve sağına ve soluna butuyorum içinden tekrar geçiyorum. Buradaki görmüş olduğumuz yüzlerimizin hepsine bu şekilde. Boncuklarımızı işliyoruz. Arkasını çeviriyorum. Bakın renk tonuna yakın ipimizle yaparsak arkada da görülmemekte. Düğümü atıyorum. İpimi kesiyorum. Ve diğer bütün yüzlerde de aynı işlemimizi tekrar ediyoruz ve tamamlıyoruz örtümüzü. Evet gözlerimizi de tamamladıktan sonra bütün işlemlerimizi bitirdik. Kullanılmaya hazır hale geldi. Aşama aşama sizlerle birlikte ördüğümüz bu güzel çalışmamızı tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.